Çekiyorum. Karavancılara özellikle söylemek istediğim bir şey var. E, benim, Yerin ben, hakkında yer evet, muhteşem. Yerim... E, Sadece yol sıkıntı var galiba biraz? Çok yol sıkıntı yok. Ben Dola arkadan dolaştırdım. Geçen Biz, sene buradan gelmiştim. Evet, 5 kilometredir. Otak, Ayvalık Otogar'a 5 kilometredir. Yani İzmir-Balıkesir İzmir, yolun asfaltına 5 bir Yolumuz asfalttır, düzgündür. 17 e, dönüm arazi içerisinde hizmet veriyoruz yazın yani bu dönemlerde Temmuz-Ağustos bizim için çok Soy. loğun Soy. Geç, e, gelen karavan olarak veyahut da kamp olarak gelen misafirlerimizle çok ilgilenemeyi biliyoruz. Bilmiyorum. Ama Temmuz-Ağustos'un dışında evvelki aylar veya sonraki aylarda 12 aya çığız. E, çığız biz. Evvelki ve sonraki aylarda başımızın üstünde yerleri var. En iyi şekilde çok güzel. Çok güzel. E, eğlendiririz, yedir-içiriz <gülüyor> ve misafir ederiz. Şu an işte Temmuz-Ağustos'ta e, çok Problemli bir şeyimiz olduğu için, yani kampa evet, pek ifade Yeterli ilgilen, geliyoruz. Yani ilgilenme olayı olmayacak diye. Ev misafirlerimiz var, konaklama misafirlerimiz var. 11 tane evimiz dolu. Bundan Maşallah. dolayı kampla karıştı zaman havuzlarımız ufak geliyor. Yeterli olmadığı zaman da bu sefer e, rahatsızlık çekiyoruz. Onun için yani biraz da sistemi görüyoruz. Hani sonuçta e, buranın kışına kadar kıştır. Hani. De çok, çok hani burada biz bizde biz Şubat Mart yani Ocak bile soğuk olmaz. Eksileri görecek evet. bir durum yok Çok eksili yaşanılan bir şey değiliz zaten. Coğrafya değiliz. onun için biz daha ılık iklimiz İzmir e, iklimi bize bağlı yani. Biz Balıkesir hava durumuna bakmayız. İzmir hava durumuna bakarız. Yani Biraz balıkesir kar yağmazsa şey tutmaz. Devamlı biz İzmir hava durumunu güncelleriz kendimiz. Aynı zamanda herhalde gördüm de aile Tamamen evet, işin ki, içinde. Evet. E, eşim, iki tane oğlum, bir kızım. Ben Maşallah. beş kişi gelinim. Büyük oğlum evli. Maşallah. E, tam bir aile çok gelinim. güzel. Bu evet, da evet, çok önemli. Kadar, olarak, geçen dolarım, geçen, geçen sene bizim buraya girmemizin sebebi adım Mutlu. Mutlu köy. Gel, ben, ama son, son saniyede giriş yaptım. Hatta yolda da bayağı dolaştırdı. Ee, e be, biz dolaştırdı, biz kaybettik biliyorum. zeytin ağaçları için falan kaldık. Hatta sürte sürte gittim. ama dedim inan ettim gideceğim. Geldik ne Gel artık, nereye gidiyoruz gibi. Ama nereye? hakikaten geldiğimizde çok hoşumuza gitti. Evet, Allah razı olsun. Çok hoşumuza gitti. Her şeyle dört dörtlük. Kendi, biz mesela şöyle okay. diyelim, off-road turları yapıyoruz. Oh, turizmi yapıyoruz, doğa turizmi yapıyoruz, ha. zeytin turizmi yapıyoruz. Bu Bunları, çok önemli abi. E, i̇lk ve sonbahar e, kısımlarında bunların hepsini yapabiliyoruz. Yani. Bir de, bir de galiba yeni değil aslında sizin ama siz biraz şey Ne kadar zamandır herhalde? 16 yıldır varız. Düşünebiliyor musun? 16 yıldır da dolu dolu çalışıyoruz. Dolu dolu. Yani her ayın... E, Bizde hizmeti çok farklı, yani düşünün yani, e, bir 30 da 60 gün arası zeytin turizmi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor, muhteşem. zeytini tanıyan veya tanımayan, o insanları evlerimizde konaklattırıyoruz veyahut da işte karavanlarında veya çadırlarında konaklatıyoruz. Zeytine götürüyoruz, zeytini topladıyoruz, kendi ellerinden topladıkları zeytine yağ çeviriyorlar. Bu şekilde bir turizmimiz var. Muhteşem. Sürek avları yapıyoruz, domuz avı üzerine. Ee, Sürek avları yapıyoruz. Yurt dışından da avcılarımız geliyor. Türkiye içerisinden çok, çok de avcılarımız ya. geliyor. Çok da e, böyle e, korunaklı alanlarımız var. Çok da mükemmel, güzel o bölgelerde av yapıyoruz. Buna beraberinde de işte Bursa oklud, Antalya oklud, e, İzmir oklud. İstanbul ofrak bildiğim evet e, Kaz Dağları ofrak dahilinde bu bölgede e, çok zirveli yamaçlarımız var çok güzel keyif alınacak araç sürerken keyif alınacak yerlerimiz var Ofrut da yaptırabiliyoruz doğa turizmi yaptırıyoruz akşam yürüyüş kollarından istifat onların getirmiş olduğu bütün Büyük bürüyüş kola hizmetlerinde yine hizmet e, veriyoruz. Hı. Böyle yani e, dolu dolu, 12 ayıp dolu dolu. Aslında Türk kürzüm olarak aslında her bir kolunun saldırıları bir saldırı şekilde. Dışına... Çok güzel bir şey oldu. Yani yurt dışında yaşıyor. Yani böyle bir yer gördüm çok hoşumda. Yani, o ayarını da var yani. Öderim. Yani doğanın içerisinde hem bahsedilen aile bilgim yok yani. Aile şirketim içerisinde bu şekilde doğal ürünlerle beraber hava bir kere büyük ki Allah razı olsun büyük ki suculuz büyük ki inan yüzde ürün bize ait köylü kadınlarımıza yaptırıyoruz havra'nın meşhurdur havra'nın birkaç köy o havra'nın köylerindeki kadınlara yaptırıyoruz böyle bölgemiz insanların, tabii bölgemiz insanlarına hem geçim kaynağı sağlamış oluyoruz. Hem de bizde doğal olarak <gülüyor> e <gülüyor> da mutfağımızda buluyoruz. Bundan dolayı da mekanımız içeri işte gün içerisinde buruşturuyor, donduruyor. Çok güzel bir şey abi. Bu yoğunluk sebebiyetiyle de gün içinde ancak saat 7-7 hizmet verebiliyoruz. 7'ten sonra sadece konaklama ve altta işte dediğim gibi gelen karavanımız ve aç adımlarımız onlar da ilgileniliyor. dışında. Ee, çok e, günü birlik gün, akşam yemeğini açık değil, günü birlik gün, kahvaltı açacağız. Bence ee, yani o tempo de... zaten yetişmek mümkün yani, değil. Zaten yetişemiyoruz, yani, yetişemiyoruz. zaten yetişemez. şu anda siz işte, takdir ettim hani karavan için aynı şeyi söylediniz. Yetişemeyiz. Çoğu insan ki, da bunu yani, işte ticaretle düşünür konu. Kesinlikle. Ki yapan da çok, şu anda ben bu sene de çok gezdim, bu karavan kamp yerlere yapılmış ama hiç, adı karavan kamp yeri. Burası çok daha iyi bir e, olanaklar var ve düşünceniz çok, güzel, çok tabii güzel, yani şimdi Yet Yetmediğim düşün... yerde stop diyebiliyorum. canım, şimdi şöyle düşünün, bahçemizde e, 4-4-8'li, e, 2-2, 6'lı, e, şey, 4'lü 2 tane e, ummi tuvaletimiz var. Bununla beraber... E, Kumuş odalarımız var, savunma odalarımız var, Türk ama odalarımız var ve bunları günü birlikte günü birlik insanlarımızın hizmetinde verebiliyoruz. Ama şu anda işte e, yetemediğimizden dolayı buradan kapalı. Şimdi senin abi e, bu edep ahlaktır bana göre. Kimisi de der yani, ki, orada git, ver parasını. Yok, böyle işte hizmet yok. İşte, o, çok yani, çok hoşuma gitti. Yani, erişebildiğimiz hizmetti, takımımızdan içeri alıyoruz, erişemediğimiz hizmete. Çok hoşuma ee, gitti. Şu oldu. aylarda yaptığımızı beyan edip, bu aylarda en iyisi şekilde muhta etmeye çalışıyoruz. Arkadaşları evet. bekliyoruz o zaman. Başka ilave ettiğiniz bir <Gülüyor> şey var mı abi? Tarketçilerimiz iyidir. Ve tamamen. Sağ olun, çok sağ olun. Yani, biz de böyle yerler gördük mü hoşumuza gidiyor. Onu pek altına almaya çalışıyoruz. Ee, şöyle diyeyim, ee, hani... İzlediğiniz <gülüyor> için Nasıl diyelim, özel sektör gibi çalışmıyoruz. Aile, aile olduğumuz için, aile bir e, sıcaklığıyla çalışıyoruz. Muhteşem. Mekanımız da çok böyle, biz de, biz de böyleyiz. Onun için Çocuklarda 12 muhteşem. ay gün mertebe, başımın şey üstünde yeriniz var çok arkadaşlarımızın. Yani e, her konuda, gerek kendi yerlerimiz için, gerekse bölgemiz adına da yardımcı oluruz. İşte burası olmaz, farklı bir yer olur. Yani, i̇şte şurasıdır, burasıdır şeklinde ben, bir yerde olur. Ben yine adresi zaten koyacağım, İletişim telefonuna döküyorum. İsim değil abi, çok ücudur. Benim isim Erdiç yani. Tügen. Erdünç Tüken tabi bize artık e, itibata geçip burada rezervasyonunuzu yaptırın. Gelin gönül rahatlığıyla aile ortamında ailenizle rahat rahat kalın Aynen. değil mi abi? Kanton, potu, kanton çiçeği denilen bir bitkinin zeytinyağı ile birleşimidir. Aynen bu şekilde sarı çiçekleri olur bu şekilde. Şöyle sarı renkli çiçeklerdir. Bunu biz taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı ile birleştiririz. Evet. Gölgede dinlendirme ile 40 gün gibi bir süreçte dinlendirdik. Daha sonra bu kanton yağı oluşumunu bitkinin içindeki mineralleri, bütün vitaminleri... Zeytinyağının içine e, salar. Kendini aynı zamanda zeytinyağında kendi mineralleriyle birlikte e, bu şekilde biz bunu kırmızı hale otunun, çiçeğinin rengini alır. Bu e, Açık yaralara, işte sakinleştirici özelliği vardır. Bunu hep içebiliyorsunuz. Hem açık yaralara kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde, aynı. aynen. bu şekilde. E, yani bir şey karıştırmaya ile, gerek hiçbir hiçbir yok. Hiçbir şeyi karıştırmaya gerek yok. Direkt bu şekilde içebiliyorsunuz bir, bir, bir tatlı kaşıkla. Bir tatlı kaşığı, kaşığı, bir tatlı kaşığı gibi. Evet, aynen öyle. Sabah aç karnına hmm. da içebilirsiniz. Akşam hep hmm. kulağında da içebilirsiniz. Bir dezenfektan gibi bir şey öyle, mi? Hem aynen öyle, hem de... E, çok açık yaralarda saygı. evet, açık yaralarda çok ciddi bir faydası e, var. Üstüne. Aynı öde, yani düşmek kesikler vesaire, açık yaralarda çok çok ciddi bir faydası Ne o yani bunun faydası, hiç saymakta bitmez. Yani internet. Ama böyle fazla tam şeyler be, var. şeyleri. Tamamen direkt yüzeysel. Yani, direkt yüzeysel. Tamam. Direkt yüzeysel bir pamukla sürebiliyorsunuz, üstünü nemlendiriyorsunuz, e, kaptırıyorlar. Yağlandırıyorsunuz. Evet, Bu şekilde şu evet, o da çekirdeğinden oluşan zeytin sütü de e, hamur yağı diye tabir han bu yağı diye tabir ettiririz. Eee biz bahçemizde taş bas zeytinyağı fabrikamız var biz, biz kendimiz zeytinlerimizi e, kendi yağladığımız, kendimiz üretiyoruz. Videonuzu yaptım. Baba galiba, evet, babayla galiba yani, babayla görüştüm. Evet, Almanya'dan Altyazı. aradım ben. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Gelip yani görüşmüşsünüz. E, o taşta 30 35 dakika zeytin hamur haline gelene kadar, çidi bir olana kadar dönüyor. Daha sonra büyük o çullarımız var görmüşsünüzdür bir taka. E, o çulları dizerken ve pres işlemi gerçekleşirken bizim kazanımızda e, altında bir ızgara var ve altında bir çeşme daha var. O, o yarım gibi. saat, 40 dakika gibi bir e, kürekleme, doldurma işlemi oluyor. O işlem süresince e, portakalın nasıl kestiğinizde, portakal suyu sıktığınızda e, tortusu üstüne çıkıyor. Evet. Zeytinyağı da o hamurun içinden ayrılıyor. Hamurun içinden o sızan zeytinyağı biz alttan alıyoruz. Hiçbir işlem yok öyle. Yani taşla tamam ezilmiş bir zeytin, taşla ezilmiş, soğuk. Hiçbir sıcak su, soğuk su herhangi bir makineleşme işlem yok. Taşta... Eski Aynen, eski uçur. Taşla zeytin hamur haline geliyor, dövülüyor. E, dövüldükten e, sonra... Çekirdek edin, Çekirdek kabuğu dahil ilamayın. Sadece... E, Taş atmadan önce yıkıyoruz. Hmm. Yıkama makinelerimiz, havuzlarımız var. Şimdi bu normal zeytinyağı ile arasında bir fark. yani. Ö, özü gibi bir şey oluyor aslında. Bu, bu, bu tamamen taşta kırıldıktan sonra Bekledik içinden kendi kendine süzülen yağ. Ama yani, yani miktar olarak keyifli. normal zeytinyağı gibi kullanılmıyor. Yok hayır bu kesinlikle. Evet. Bu, Sadece bunu yeni doğan bebeklerde yorular, Kanser hastaları, Kanser hastaları çok evet. tavsiye ediliyor. Çok fazla kullanımı tüketilme mevcut. Biz yani bunu şifa olarak da görüyoruz. Söyleyeceğim. Hı. Bunların fiyatları nelerdi? Bunlar fiyatları 15 liradır bu şekilde. Zeytinyağı, zeytinyağı, yani, zeytinyağı, zeytinyağı aynı şekilde 15 liradır. Bunlar 100 liradır. Tamam. Yani. Başka örneği vereyim ya, şu karadut özü e, şu şekilde mi? Yani şu şekilde mi? Bu şekilde mi? Buyla karış şu anda yeni sezon burada. Karadut artık sonu. Biz karadutlarımızı e, sezonluk olarak yapıyoruz bu karadutları. Aha. Biz e, kaynatıyoruz. Karadutlar topan kaynattıktan sonra kaynatırız. Ee, bunu tatlandırıcı olarak pancar şekeri kullanıyoruz tamamen. Bu, hani glikoz, fruktoz e, vesaire bir madde, yok. şeker kesinlikle kullanmıyoruz. Pancar şekeriyle tatlandırıyoruz. Kaynattıktan sonra mikselden geçer. Küre haline gelir. Şekerde olduğu için yoğun bir kıvam var da biz yoğun bir kıvamda bunu kaynakken sıcak dolum yaparız. Bunların ağzıları bakımlıdır. Sıcak dolum yapıp ters çeviriz. Ee, havasını tutarız. Şey, aynen tam havasını şey, sıcak suyla alırız. Suyla ne kadar orantılı buluştunuz? Normalde ortalama orası 1'e 4'tür ama sizin damak zevkinize göre ben biraz daha yoğun istiyorum diyorsanız 1'e 3'te karıştırın. Soda ile karıştırmıştı ya arkadaşın hanımı. <gülüyor> Soda ile de yapılabiliyor. Ne? Suyla, e Neydi o bir şey daha vardı yalnız o da güzel bir şeydi ama böyle şey Rengi de turkiz bir şey olmuştu. Turkuaz öyle. Yani. Yani, yaban mersini. Yaban mersini özümüz var bir abi, evet. de aynen yaban mersini özü var. Yaban mersini bir daha mavi turkuazı geçen bir rengi var. E, Mersin de Mersin de var. De bir abi, evet. o da çok güzeldi ama. O var mı sizde? yaban mersini. O ne kadara? 1 kg gerekiyor. Bu bu şekilde 1.400 gramdır. 1.400 gram 1.4 süsüdür. Bu şekilde 35 liradır. Bir e de e, evet. Bunlar da dokuz Bunlar da 25 lira fiyatlar. Bu şekilde. <gülüyor> Yine nar ekşilerimiz yine kendi ürünlerimiz nar ekşilerimiz var. Çok da bunları aynı nar ekşisi sosu değil orijinal nar ekşisi. Diyoruzuz bir de nar ekşisinin sulu sos kıvamında var. Bu tamamen yolu şöyle. Evet, bir şey şeker Bak için ne diyorum çünkü arkadaşım çok istiyor. Bütün hani dışarıdaki ürünlere baktığımızda şeker oranı çok var. Bak ama şöyle bir durum var bunlar da şekersiz olmuyor. Yani, ha şöyle şeker de bizim hani normal e, satıcıdaki kendi sağlığımız için. Doğal şeker kullanmıyoruz, yani pancar şekeri, şeker. Doğal pancar şekeriyle taklandırıyoruz Bunun için şimdi glikoz kayarızdan çok daha farklı bir, e, nasıl diyeyim, sağlıksal bir üyeli pi olabiliyor pi Piyasadaki ürünler işte yani Yani sonuçta. aynen öyle Bu kadar? 15 TL'dir ve bizim ürünlerimiz e, misafirlerimize de söylüyorum Sıcak, dolumdur, vakum budur Sıcak, dolumdur, vakum budur evet, evet, Şu anda kullanım ümrü bir tık daha vakum Peki e, muhafaza etmek için Muhazıda, sıcak bir yer mi, evet, serin bir yer mi? Serin yer mi? yani sıcakta kesinlikle dolaba da koyabilirsiniz Şöyle bir durum var, kapağını açtıktan sonra Kapağını açtıktan sonra 20 gün bir ay içinde tüketirsiniz bunu zaten. Hani suyu, 20, 20 gün, 1 ay içinde tüketirsiniz. Bizim kız zaten yani 2 günde bile 2 günde bile. Evet, onu. Yani. Herhangi bir farklı maddesi, koruyucu madde olmadığı için bozulur zaten. Şimdi biz bunun koruyucu madde biliyorsunuz reyonlarda birçok e, ürün... Her bir şeyde şey var. Önümü uzatıyorum ya ama... açıyorsun, bir sene sonra tekrar koyuyorsun, yani. edin. Evet, kullanıyoruz. Et. Mutlaka yani, evet, kullan bir sene sonra tekrar açın, e, inlay edin. Kullanesin Yaban kullan O Evet, ondan. Yabağın versin, bir bakayım. Yani bu durumda her şey böyle... Aslında çok az, az az böyle... Özü olmuş böyle, öyle yani? Bu <gülüyor> zaten, işte şey, suyla karıştırma dolayıdır, hani meyve suyu tarzında ve insanların damak zevkine. Tamam. Ee, böyle, böyle, böyle Bunun böyle büyük şişesi var mı yok, hep mi? Yok, tamam. Bu da mı, 15 Yok, bu da 25 liradır. Bunlar ha. 25 lira bu böyle, bu böyle 35 liradır. Şey, 15 değil mi? Evet, nereşsiz dediğimiz, nereşsiz. 15 liradır. Başka ilgini çeken herhangi bir var ya arkadaşa şey, evet. soracaksın. Evet. Fabrikamız bildiğimiz yer şey olan eee ve vitolonya. Polonya Zeytin yağı Polonyası çok fazla kolay çeşitlerimiz mevcut Ya biz şeyden kolonya. geçen sene ayılık Samsak'ta da bize bir ufak böyle zeytinyağı Polonyası diye bir şey verdiler. Ama çok hoşumuza gitti. Zeytinyağı şey koyacağız. O baksın. sen. Kontrol onda. Ama o daha böyle parkur Ama yani. içinde şey de olabilir. Biz dükkan da, dükkan'dan, dükkandan aldık. Biz dükkandan yani. aldık. Ama öyle bildiğiniz <gülüyor> ee, şey, böyle bildiğiniz hani... Şey... Ben anlatım böyle parfüm tanesi şeyler... Vardır ya. Evet. Başka bize böyle Bir dondum, doğal... salçalarımız Biber salçalarımız yapıldı, kaldırdı. Onları götürmek evet, çok da da zor. Onları da da. Götürme... Ama benim alacağım... karadut evet. <gülüyor> Şey, evet, Alt nereyi alacağım. Kolonya İstiyor musun? Kolonya. Ya da öbür bak arkadaş önerebilir şöyle daha parfümsü. Parfümsü. Ay <gülüyor> sen soft <gülüyor> sevdiğin <gülüyor> için. Onu da sen al çünkü elim tutuyor şu anda. Çok az. Tamam. <gülüyor> Evet. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Ben bir tutulan bir <gülüyor> Ama çok güzel. Bunun alkol, bu alkol oranı ney? Alkol oranın ney? Hepsinin mi? Evet, hepsinin. Ama bak Ama bu da, da güzel kokmaya başladı. başladı. Koku değişti. yani? <gülüyor> Ama şu ilginç geldi hani. <gülüyor> Şeyi ve zengin şu anda dinliyor, tüketiyoruz. Bu ne kadar? Bu kadar olan alalım mı? Sen karar e Sen çok kullanıyorsun, ben değil. En çok kolan yiyiyorum. Sensin. Bunlar da dört isci yani. De, yani. O şekilde ee, dört yüz Zeytin şeyi var, o zaman ondan alalım. Yani. Dört hırsız sirkesi. Ya şimdi dört hırsız sirkesinin bir hikayesi varmış. Ee, bir ülkeden, yani İtalya mı ee, o tarafta bir yerden bir veba hastalığı e, yayılıyor. ...şehri boşaldığında Şehri dört tane hırsız giriyor şehre, devamlı hırsızlık yapıyor. Ee, boşalmış şehir, çalıyorlar. Bunları yakalıyorlar. Yakalıyorlar, hemen karantinaya alacaklar. Hani bugünümüz gibi karantinaya alacaklar. Bakıyorlar ki adamlar şey değil, yani hasta değil, Hiçbir şey yok. bu sefer bunları alıyorlar ve bu İnceleme. şeyden, yani o dönemde olmuş, yaşanmış Doğrudur. bir şey. Ee, bu sefer bunlara diyorlar ki, siz neden hastalık kapmadınız? Bunlar da tabii sıkıştırılınca e, diyorlar ki, biz e, şu karışımı şey yaptık yaptık vücudumuza sürdük. sürdük. Bundan dolayı e, hastalığı yaptık. almadık. Yaptıkları şey, belirli e, ürünlerin sirkesini yapmışlar vücutlarına sürmüşler. Yani ekşitmişler ve vücutlarına sürmüşler. O dönemden bu döneme bu dört hırsız sirkesi geliyor. Ağzı çok Ne içindeki? Şey, onların işte karışmış, kırmış olduğu bir, bir ürün şey Evet içindekiler elma sirkesi, pelin otu, nane, biberiye, sedefalı, ada çayı, lavanta, muskat, ne? Eğir. Eğir mi? Yani Karşı, zaten Karamfil ama çok ilginç ya. Evet, e, çok da sürümü olan bir şey ve evet. organik evet. bir çiftler. Ama sağlıkları falan her şey. Normal sirke, normal sirke. 30 liradır. Normal sirkelerimizin hep 30 liradır. Ama ilginç geldi, hikayesi de var. Hikayesi de var abi. Şişesi de çok hoşuma gitsin, değerlendiririm var bunu. Tamam, yani bu kadar yeterli herhalde.